Var mı sakin? Sakin. 2005 yılında Şanlıurfa'da bir ilki gerçekleştirerek Şanlıurfa'nın ilk ve tek kadın girişimcisi oldum. İlk defa hizmet sektöründe erkek egemen bir sektörde kadın girişimci oldum. Sektöre giriş hikayem aslında çok farklı. Yediğim kötü yemek ve aldığım kötü hizmet sonucunda işletme müdüründen aldığım cevap beni bu sektöre yöneltti. Her şeyi çok kötü dediğimde işinize gelirse hanımefendi dedi. Benim de işime gelmedi ve cevabı 2005 yılında Şanlıurfa'da kurduk. Sektöre girdiğimde şehirdeki tek kadın girişimciydim. Fakat e, bu şehirde bazı şeyleri değiştirmek adına da e, kadınların da sayısının artması gerekiyordu. Çünkü ülke ekonomisinin gelişmesi, bölge ekonomisinin gelişmesi için kadınların muhakkak ki e, ekonominin içinde olması gerekiyordu. Bu nedenle 2007 yılında Şanurfa Girişimci İş Kadınları Derneği'ni kurduk. Ve e, kadınların e, iş yaşamında olmaları e, noktasında e, kendilerine gerekli destekleri sunmaya e, Çalıştık. Bu minvalde de 2005'ten bu yana baktığımızda, evet, şehirde e, girişimci kadın sayısı da bir ölçüde arttı. Türkiye genelinde kurulduğu günden bu yana, hem de bölge için, özelde Şanlıurfa için e, girişimci kadınlara bir aslında e, ben belki de bir rol model oldum. Çünkü e, insanlar şuna baktılar. E, Cevahir Osman yazmacı yapıyorsa biz de yapabiliriz oldu. E, bundan da e, gerçekten gurur duyuyorum. Çünkü kadınların önüne açma noktasında da bir e, çabam oldu ve bunu başardım. E, bu nedenle kadınların kesinlikle iş yaşamında olması gerektiğine inanıyorum ve ülke ekonomisinin, bölge ekonomisinin, şehir ekonomisinin gelişmesi adına kadının muhakkak ki iş dünyasında, iş yaşamında olması gerekiyor. Gene bakladım biraz de bence özelde benim dışımda genel manada baktığımızda ee, ben yaptığım bu işle e, bölgede kadına bakış açısını değiştirdim e, ve bu başarının da aslında e, bence Doğu kadının yani belki benim şu aslında Doğu kadının aynı zamanda da Urfa kadınının başarısı olarak görüyorum. Kadınlara ne kadar inanırsanız ve kadınları ne kadar cesaretlendirirseniz o kadar başarılı işler yaptıklarını görüyorum ben. Ve ben kadınlara yürekten inanıyorum. Çünkü gerçekten yaptıkları işte hem çok başarılı oluyorlar hem de birilerine rol model olma adına topluma da bir mesaj vermiş oluyorlar.